Burada bir dikdörtgen var ve alanı 42x'ye üzeri 3. Not alalım, bu alan. Bir de kısa kenarın uzunluğunu vermişler. Bu da 14x'ye Ve bu videoda dikdörtgenin uzun kenarını bulmaya çalışacağız. Evet doğru, aynen tahmin ettiğiniz gibi uzun kenar cebirsel bir ifade olacak. Evet şimdi videoyu durdurun ve kısa kenarı 14x'ye, alanı da 42x'ye küp olan dikdörtgenin uzun kenarının ne olduğunu bulmaya çalışın. Alan nedir? Alanı nasıl buluruz? Uzun kenarla, uzun kenar için u kullanalım. Evet, uzun kenarla kısa kenar çarparız. Öyle değil mi? Hemen yazalım. u çarpı 14xy eşittir alan. Yani 42xy üzeri 3. Denklemde u'yu bulmak için iki tarafı 14xy'ye bölebiliriz. Sol taraf bölü 14xy ve sağ taraf bölü 14xy. Sol tarafta 14xy ile çarpıp 14xy'yi böldüğüm için bunlar birbirini götürecek ve geriye u kalacak. Ve zaten amacımız da u'yu yalnız bırakmakta, öyle değil mi? Devam edelim. Sağ tarafta önce katsayılara bakalım. 42 bölü 14, 3. X bölü x, 1 y üzeri 3 bölü y ise y kare. Ve işte bulduk, uzun kenar 3y kareymiş. Buraya da yazalım, eşittir 3y kare.